Bunlar bu hastalık için en çok kim risk altında? Koroner arter hastalığı veya kalp damar hastalığı, kalp krizi veya yine kalp damar hastalıklarının diğer kolları, periferik arter hastalığı dediğimiz boyun damar hastalığı veya bacak damar hastalığı, yine inme, strok. Bunların riskleri benzerdir. Burada en yüksek riskli kişiler, Yine e, genetik yatkınlığı bizim klinik deneyimlerden de gözlemlediğimiz üzere, üzere, genetik yatkınlığı olan kişiler, yani e, kalp krizi e, veya inme gibi olaylar veya ani ölüm gibi olaylar yüksek e, olan kişiler en riskli kişilerdir. İkinci en büyük risk ise diyabet, yani şeker hastalığı. Yine yani kötü, her şey kalpte olduğu, her hastalıkta olduğu gibi yani ilabetle kesinlikle şeker hastalığı, hastalığı işte. demek bir nevi kalp damar hastalığı gibi demektir. Hatta şeker hastalığı uzun süre kalp damar hastalığı eşdeğeri olarak kabul edildi ve yani bu hastaların kalp damarlarına bakmadan kalp damar hastalığı varmış gibi tedavi edin denilmek istenmiştir ve biz de o şekilde hareket etmişizler. Şeker hastalığı kesinlikle hem kendisi iyi tedavi edilmeli hem de diğer komplikasyonu olan kalp damar hastalıkları özellikle üzerine durulmalıdır. Yani şikayet olmadan da gelmeleri gerektiğinin vurgusunda şu an. Yani, Ortalama yani 15 yaşından sonrasında da olabilir. Öncesinde de olabilir mi bu insanlarda? Yani 18-20'li yaşlarda biz aterosikleroz dediğimiz damar sertliği, 18-20'li yaşlarda çok genç yaş, ergen yaşatta o yaşlarda yağlı çizgilenme dediğimiz ufak ufak kalp damarların yüzeyinde yağlanma olarak başlamakta. Sonra bu kolesterol partikülleri LDL dediğimiz kolesterol partikülleri yine damar yüzeyindeki hücrelerin içerisinde hapsolmakta ve birikmektedir. Bu birikim sonucu Damar darlığı e, giderek veya damar sertliği giderek artmaktadır. Yani %10, 20, 30, 40 e, o şekilde giderek artmaktadır. Ve e, plaklar oluşmaktadır. Yani e, bu koroner arterlerde veya diğer arterlerde damar iç yüzeyinde plaklar oluşmaktadır. O plaklar ya e, İlerleyici bir darlıkla %90-%95 ciddi darlıklara ulaşabilmekte öyle enfarküse neden olmaktadır. Ya da e, plak ani olarak, e, kırılarak, yırtılarak e, oraya dediğimiz pıhtı oturmaktadır ve ani beklenmeyen bir şekilde e, damar tıkanabilmektedir. Ve en korktuğumuz tablo da budur. Yani ani damar tıkanıklıkları. Çünkü yavaş yavaş ilerleyen damar tıkanıklıkları genelde göğüs ağrısı yapıyor ve bize bir bilgi, ön bilgi veriyor. Ama aynı tıkanan durumlarda bilgi ön bilgi vermeden, ön bir semptom vermeden enfarktüse karşı karşıya kalıyoruz. Ve böyle durumlarda acil dakikalar içinde müdahale edip anjiyografik yöntemle açmamız lazım. Yani bu konuda tabii riskli kişiler erkekler olmakla birlikte 45 yaş üstü erkek bir risk faktörüdür. Yine sigara içme sigara önemli bir risk faktörüdür. Ama diğer risk faktörleri ile varlı da riski daha da fazla arttırmaktadır. Yani yine sigara, yine şeker, iki tanesi. Aynen. Her zaman hayatımızdan en çok sokan Yani eskenler. bunlar e, belki normal bir insanların bile dikkat etmesi gereken durumlar. E, hepimizin iyi kötü e, bir tuz alışkanlığımızın veya bir katı yağ alışkanlığımızın olması lazım. Yani ülkemize yapılan çalışmalar e, Türk insanının ortalama e, 16-18 gram günlük tuz tükettiğini göstermektedir. Oysa ki insan vücudu için 3-5 ila gram yeterli olmaktadır. Biz ondan sonrasını hem böbreklere bir yük olarak hem damarlara bir yük olarak almaktayız. Bunlar damarlar içerisinde sıvı ve kan tutulumu yaparak hipertansiyona neden olmakta. Bu da yine koronel arter hastalığı, beyin damar hastalığı diyebildiğimiz gençlerdir. Kalp damar hastalıklarına neden olmaktadır. Yine katı yağ oranı düşük e, gıdalar tüketmemizde fayda var. Yine e, sigara veya kafeinin fazlası onları azaltmamızda Azaltmıyor. fayda var. Yemeye, içmeye, e, yemeye, içmeye yemeye dikkat yani, e, buna gerekir. Tabii tabi kontrollerini riski, de sağlayacaklar. Tabii riski yüksek kişiler daha çok dikkat etmeli ama riski olmayan kişiler bile dikkat etmeni artık Yani günümüzde. genetik olmasa dahi ilaki 6 ayda bir mi diyelim yine yoksa daha sık aralıklarla e, kontroller, mı kontroller hastadan hastaya değişmekle birlikte yani düşük riskli hastalarda mesela genç düşük riskli hastalarda 5 yılda bir kontrol önerilir ama riski arttıkça özellikle 40 yaşından sonra risk faktörleri varlığında Genelde 6 ile 12 aylık kontroller öneriyoruz. Tabi bu primer kontrol. bir Mesela olay gelişmeden önceki kontroller. Olay geliştikten sonra bu kontrol sıklığı artabilir. Mesela bir stent olmuş hasta, bir kalp krizi geçirmiş hasta veya başka bir kalp damar hastalığı geçirmiş hasta daha sık ihtiyaca göre belki aylık bile kontrolü çağırdığımız oluyor, sık sık çağırdığımız oluyor. O e, hastadan hastaya göre değişmektedir. Kontrol. Sizin hastanenizde başarılı bir işlemler yapılıyor ve uzman alanında uzman doktorlar var ve e, en çok tercih edilen hastanelerden bir tanesi burası. Evet. E, bu gibi kalp rahatsızlığıyla alakalı e, sizlere tedaviye geldiklerine sizlere...